Bugün 28 Kasım 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'ndaki ay güne pratik ve çalışkan enerjiler veriyor. Bugün genel sağlığımız, günlük yaşamın detaylarına odaklanabilir, birikmiş işlerimizle ilgilenebiliriz. Öğle saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Venüs'te üçgen açı yapacak. Huzurlu ve güvenli hissedebileceğimiz öğle saatlerinde planlarımızı pratik bir şekilde uygulayabilir, verimli sonuçlar alabiliriz. Çevremizle uyumlu iletişim kurabilir, kendimizi doğru ifade edebiliriz. Sevdiklerimizle keyifli vakit geçirme, sanatsal konularla ilgilenme fırsatları da olabilir. İş, hizmet, çalışma alanlarında da ilişkilerden fayda sağlayabiliriz. Akşam saatlerinde ay, Akrep Burcundaki Mars'tan destek alırken, Balık Burcundaki Neptünle de karşı açı yapacak. Duygusal enerjimizin yoğunlaşacağı bu saatlerde koşullar da değişken ve belirsiz olabilir. Ruhsal ve sanatsal alanlara daha fazla çekilebiliriz. Spirtüel alanlarda sezgilerimiz yükselirken, yalnız kalıp iç sesimize odaklandığımızda önemli farkındalıklar da elde edebiliriz. Bazı gizli konuları aydınlatmamız, sırları öğrenmemiz mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.